Merhaba, iyi pazarlar herkese. Dijital Şiddetle Mücadele webinarımızın üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda konuklarımız Kaos GL'den Yıldız Tar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden İrem Öztürk, Kadın Savunma Akademisi'nden İdil Kandil ve feminist aktivist Nurcihan Temur. Ben Gülüm Şener ve sevgili Nilay Abanık da bu webinarda kolaylaştırıcılığı üstleneceğiz. Ben bugünkü konuklarımızı tanıtması için Nilay Abınık'a söz vermeden önce Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin Dijital Şiddetle Mücadele Projesi hakkında çok kısaca bilgi vermek istiyorum. E, dijital Şiddetle Mücadele Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye tarafından desteklenmekte. Projenin üç temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki, dijital şiddet alanında toplumsal farkındalığın arttırılması, İkincisi, Türkiye'de gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması için zemin oluşturulması. Üçüncüsü de dijital şiddeti önleyici pratiklerin hayata geçirilmesi. Projede çok farklı alanlardan, hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim, dijital güvenlik gibi farklı alanlardan uzmanlar ve akademisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin, yayın hayatına başlayan yani proje kapsamında yayın hayatına başlayan bir dijitalşiddet.org web sitemiz var. Burada dijital şiddete yönelik güncel haberleri, uzman görüşlerini, makaleleri, tezleri, raporları, istatistikleri bulabilirsiniz. Ayrıca TİBİT, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği proje boyunca dijital şiddetle ilgili bir dizi çevrim içi etkinlik düzenliyor her ay gerçekleştirilen dijital şiddetle mücadele webinarlarında uzmanlar tarafından dijital şiddetin farklı boyutları ele alınıyor. Örneğin ilk webinarımızda hukuki açıdan dijital şiddeti ele aldık. Bu webinarımı bir sonrakinde psikolojik açıdan inceledik. Şimdi de STK'lar açısından dijital şiddeti bugün ele alacağız. Bunun yanı sıra 2 Mayıs'ta Türkiye Wikipedia ekibiyle beraber bir dijital şiddetle mücadele wiki maratonu düzenleyeceğiz. Bu Wiki Maraton'un amacı dijital şiddete ve dijital şiddetin alt türlerine ilişkin bir kavramlar sözlüğü oluşturmak ve aynı zamanda Türkiye Wikipedia'ya bu anlamda katkı sağlamak. Bu etkinliğin duyurusunu da siz katılımcılarımızla e-mail olarak paylaşacağız. Yine proje kapsamında Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği, Türkiye'de dijital şiddet üzerine KONDA'yla şu anda bir araştırma yürütüyor. Bu araştırma da Mayıs ayında sonuçlanacak. Bu araştırma bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'de dijital şiddetin boyutlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyan çok fazla araştırma maalesef hala yok. Bu açıdan bu araştırmanın bu alana katkı sunacağını düşünüyoruz. Dernek Tibit aynı zamanda dijital şiddetin teknik boyutuyla da ilgili bir çalışma yürütüyor. Dernek üyelerimiz krom tarayıcısında çalışan bir eklenti geliştirdiler. Bu Chrome eklentisi sayesinde bir kişi hangi sosyal medya platformunda olursa olsun yaşadığı bir dijital şiddet vakasını hızlı bir şekilde bildirebilecek. Bu eklenti aynı zamanda ekran görüntülerini ve linki otomatik kaydedip iletme özelliğine sahip olacak. Şu anda dernek bu eklentiyi geliştirdi ve tanıtımını da yapacak. İstanbul Barosu ve Ankara Barosu ile de görüşerek bu eklentinin yaygınlaşmasını da sağlamayı düşünüyoruz. Siz de dijital şiddetle mücadele projesine katkı sunmak ve daha fazla bilgi almak isterseniz dijitalşiddet.org web sitesi üzerinden e-mail atabilirsiniz ya da Instagram ve Twitter üzerinden bizi takip alabilirsiniz. Ben son olarak bir webinarın akışıyla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Webinarın sunum kısmı kaydedilecek çünkü daha sonra YouTube hesaplarımızda webinarı paylaşıyoruz. Fakat soru cevap kısmının kaydını almıyoruz. Ee, sorularınızı sunum bittikten sonra, bütün sunumlar, 4 sunumumuz olacak, 4 sunum bittikten sonra sohbet bölümüne yazmanızı rica ediyoruz. Eğer kimliğinizin görünmesini istemiyorsanız sorularınızı e, yine sohbet kısmında bana özelden de e, iletebilirsiniz. Ben sizin e, yerinize soruları konuklarımıza sorabilirim. Ben şimdi sözü sevgili Nilay Abanık'a bırakıyorum. Teşekkürler Gülüm Hocam. Ben de herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hem katılımcılarımıza hem de tabii konuşmacılarımıza. Ben öncelikle konuşmacılarımızı sizlere tanıtacağım. İlk konuşmacımız Kadın Öz Savunma Akademisi'nden İdil Kandil bizimle birlikte olacak. İdil Kandil 2015 yılında gönüllü çalışmalar aracılığıyla tanıştı. sivil toplum örgütlerinde proje, medya ve iletişim yönetimi alanlarında çalışmıştır. Bu yıl Şemkiz ve Google Türkiye tarafından düzenlenen bir yarışmada geleceği farklı yaratan kadın olarak seçilmiştir. Ve şu anda teknoloji alanında çalışan özel bir şirketin iş geliştirme biriminde çalışmakta ve aynı zamanda Kadın Öz Savunma Akademisi'nin yönetiminde sorumluluk almaktadır. Sivil toplumdaki çalışma alanları da toplumsal cinsiyet eşitliği, dijital şiddetle mücadele ve öz savunmadır. Ben şimdi sözü İdil Kandil'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sesimde bir şey var mı? Gayet geliyor mu? Bir. Öncelikle çok teşekkürler. Bu mesele çünkü özellikle yaklaşık bir buçuk senedir benim de dijital şiddet çok üzerinde çalıştığım, düşündüğüm bir konu. Zaten bir yani destekleyici bir sunum bir taraftan akacak ama aslında sunumun akışını ve bugün konuşacağımız kısmı da daha önce yaklaşık bir, bir ay önce hatta tweet'te de e, bu röportaj kapsamında bir e, çalışma yaptık, ortak çalışma yaptık. Oradaki gerçek vakalardan aslında yola çıkarak ilerlemek gibi bir niyet koydum. E, ama zaten sonra başta da belirtildiği gibi aslında sizin sorularınız ve merak ettikleriniz üzerinden de aslında farklı yerlere gidip e, eslenecek bir e, yapısının olduğunda tekrar hatırlatmak istiyorum ben. E, hemen şunu tam ekranda yapayım. Bir, yani burada tabi çok fazla rakamın olduğu bir şeyle karşılaşıyoruz. Rakamlar aslında veri. Veriler bizim hem akademi olarak hem en bireysel olarak da aslında bir konu üzerine eğilirken gerçekten çok fazla işimize yarayan şeyler. O yüzden de aslında buradan başlamak istedim ben. Biz kadına Savunma Akademi'si olarak kadınların mental ve fiziksel güçlenmesi, genç kadın fokus gruplarıyla mental ve fiziksel güçlenme odaklı çalışıyoruz ve daha çok da aslında gençlik çalışması da bu noktada yapıyoruz. Bu yüzden de bizim aslında karşımıza çıkan ve bu noktada sizinle paylaşmak için bir araştırmayla açmak istedim ben sunumu. Plan International'ın yaptığı bir araştırma bu. 22 ülkede yaşları 15 ile 25 yaş arasında farklı 14 bin genç katılıyor. Örmeklemi böyle bir örneklem, geniş bir örmeklem. Ve her 100 kadından 58'i online zorbalığa oluyor. Yaşadığımız ülkede tabii ki de ee, hepimiz farkındayız işte zaten her gün ne yazık ki şiddeti gördüğümüz, duyduğumuz farklı şiddet türleriyle ya karşılaştığımız ya çevremizdeki e, uyaranlarla aslında bunun olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda da dünyada da dijital şiddetin çok fazla olduğunu da burada aslında görebiliyoruz. Ee, bu kişilerden yüzde on dokuzu yani her beş kişiden aslında biri sosyal medya hesaplarını kapatmak ve online hayattan çekilmek noktasında çözümü buluyorlar. Bu noktada da aslında gerçekten önemli bir şey bu. Çünkü hani gençler bu noktada kendileri buna devam etmek yerine, yani oradaki bunu birazdan zaten daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Mesela report mekanizmasının ya da yasal bir mekanizmayı çalıştırmak yerine oradaki varlığından geri çekilerek aslında bu noktada bir çözüm arayışı bulduğunu görüyoruz. Ben tabii Örnekler çok kapsayıcı gelmeyebilir belli noktalarda. Kadın odaklı çalıştığımız için daha çok buradaki veriler kadın Kadınlarla ilgili veriler ve e, örnekler, vakalar karşımıza çıkacak. Ama tabii ki zaten daha sonraki konu konuşmacılarda da göreceğimiz şey çok da cinset bazı ya da böyle, e, kriter sadece bir grup görüyor ve diğer gruplar görmüyor diye bir şey de aslında karşımıza çıkmıyor. E, şunu gösteriyor yine araştırmalar, Birleşmiş Milletler'in kadınlar ve kız çocuklarla yönelik e, bir şey bu. E, acil Eylem Bülakolundan bir alıntı. 27 kat daha fazla şiddete uğruyor kadınlar. Bir erkek bir erkekten bir kadının şiddete uğrama oranının 27 kat daha fazla olduğunu yine bu noktada görüyoruz. Yine çok fazla rakamlardan devam ediyoruz ama bu rakamlar aslında son bir şeyimiz olacak istatistik bir, bir verimiz oluyor. Çevrim içi istismara maruz kalan kadınların %80'i sadece bilinçli olarak çevrim içi hayata varlıklarını kısıtlıyor. %75'i ise sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor. Yine aynı rapor, Acil Eylem Çağrısı'ndaki aynı rapordan bir parça. Yani aslında burada bu kadar rakam, bu kadar sayı bize şunu söylüyor. En nihayetinde bunların hepsi parçalandığında ve birleştiğinde daha çok aslında bir dijital şiddetle karşı karşıya kalma noktasında ya bu zaten dijitalde oluyor işte biri bana mesaj atıyor ya da işte bilgisayarda başıma geliyor çok fazla daha az ciddiye alma, daha fazla belki tolere, tırnak içerisinde tolere edilmeye daha aslında yatkın olabiliyoruz. Ama bu noktada şunu her zaman hatırlatmakta fayda var. Zaten siber zorlanıp ve dijital şiddet ifade özgürlüğünün bir parçası da değil. Karşı tarafa verilen bir hak da değil. Yani klavyenin karşısında ya da telefonunuzda yazdığımız bir şey zaten görmüyoruz diye ya da kimliğimiz farklı nickname'ler, anonim kullanıyoruz diye bize istediğimiz her şeyi söyleme hakkını vermiyor aslında. İki taraflı da böyle bir durum da var bir noktada. Burada dijital şiddet önemini... E, açıklarken de şu örneği aslında kullanıyoruz. E, kalabalık bir caddede, mesela İstanbul'da olduğumuzu düşünelim. İstiklal caddesinde yürüyoruz. Karşımızdan gelen bir insan bizi durduruyor ve durduk yere hakaret etmeye başlıyor. İşte görüntü neden bunu giydin? Neden işte saçının önü böyle? Neden üzerinde bu var? Ya bu yakışmış mı sana? E, i̇lla hani çünkü şiddet dediğimizde böyle hani Oraya sadece görünümü eleştirmek ya da kişiyi değersiz hissettirmek gibi şeyler de aslında bunun bir parçası. Bu bir noktada bize bir garip geliyor, yani bunun bir normal normal algımızın bir parçası olmadığını fark edebiliyoruz. Ama aynı şey aslında bir fark da yok. Yani 7 gün 24 saat ki şu an çoğumuzun okulu, işi, burada olan kişileri de tahmin edebiliyorum ki dijital alışkanlıklarımız aslında daha fazla ekran başında kalma sürelerimiz arttı. Ve bununla ilgili yapılan güncel araştırmalar, güncel haberlerde dijital şiddetin de aynı oranda arttığını da gösteriyor. E, o yüzden aslında bunu hiçbir zaman ifade özgürlüğünün bir parçası olarak konumlandırmamamız gerekiyor. Kendimiz için de öyle. Yani bir başkasını bir eleştiri de yapacak olsam... E, bu eleştiriyle aslında hakaret noktasında ifade etmememiz de gerekiyor. Yani iki taraflı da aslında bir noktada bir şey var, kabul edilemeyecek bir durum dijital şifret. ben Bundan sonra kısımda biraz aslında rakamları konuştuk, bu ifade özgürlüğü kısmını konuştuk. Bu gerçek, gerçek kişilerle yapılan, kişilerin soyadları paylaşmadık bilgi güvenliği gereğinde de. Ama bu vakalar üzerinden birazcık konuyu aslında ben de açıklamakta istiyorum. Neler var ve nasıl ele alabiliriz diye. 28 yaşında bir kadınla yaptım haber kapsamını konuştum. Burada kendisinin dijital şiddete uğraması nedeniyle kendisi kutuya sıkışmış hissettiğini söyledi ve bu özellikle anekdot şeklinde yer verdim bunları çok etkileyiciydi çünkü e, kutuya sıkışmış hissetmek bana en azından kişisel olarak şunu çağrıştı yani yapacak bir şeyini bilmeden bir yasal mekanizma nereye başvurabilirim ne yapabilirim bununla ilgili nasıl bir süreç işletebilirim noktasını bilmediğimiz zaman aslında bu işte bir ortaklaş ortaklaşıyoruz yani kendimizi kutuya hissetmek bir noktada ee, çözümsüzlük, çözümün olmaması gibi bir noktaya da bizi bitiyor. Ee, ve burada tabii hani gördüğümüz şeyler e, bu siber zorbalığın çapraz platformlar şeklinde de geldiği noktada bir şey. Yani mesela sizi takip eden biri, diyelim ki yanınızda e, bir otobüs yasınız, metrodasınız metrodasınız. Sizin oradan bir şekilde Instagram'dan belki yazarken, ki böyle bir olaydı bu, adını, soyadını gördükten sonra akşam mesela ekleme isteği olarak geliyor ve bu noktada çapraz platformlarda dijital şiddet, farklı şiddet türleriyle de yine karşımıza çıkabiliyor. Ee, yine kişinin kendi burada aktardığı bir şey tepki vermek aslında. Yani bu normal değil. Tekrar buraya gelirse nasıl işte ben İstiklal Caddesi'nde kalabalık bir caddede yürürken bir kişinin bana bunları söylemesi normal değilse bu bir şiddetse, bir psikolojik şiddetse aynı şekilde aslında dijitalde de bunun olması. İşte ben istemediğim şeyleri oradan bulmam. Bir de mesela engellemek bir ee, çözüm olarak gelebiliyor bir noktada hepimiz için ve çok da kolay. Neden? Çünkü direkt işte blokluyoruz ve tamam her şey bitti gibi görünüyoruz. Ama bu sefer aslında çapraz cross platform dediğimiz yerlerden bize yazmaya başlıyor. Yani ben mesela Instagram'dan engelliyorum, Facebook'tan, Facebook'tan engelliyorum. Böyle köşe kapmaca gibi LinkedIn'den yazıyor gibi. Çapraz platformlarda bu kişi ısrarlı takibini aslında sürdürüyor. Ee, farklı şiddet türlerinde de bunu birleştirebiliyor. Bir noktada zaten Dijital şiddet dediğimizde hiçbir şiddet türünü e, aslında e, tek başına görmemiz çok enler. E, akademi olarak da şiddet türleriyle, şiddet türlerinin mücadele noktasında çalıştığımız için bu aslında bir psikolojik şiddetin de eşlikçisi. Zaten Tweet'in yaptığı hem araştırmalar hem de webinarlarda e, bu noktada psikolojik şiddetle ilgili de birçok şeyi bulabiliyoruz Tweet'te de. Bir diğer e, vakadan e, gitmek istiyorum ben. 23 yaşında Hatice, e, bir e, platformda e, yine dişler şiddete maruz kaldığını e, söylüyor. Aynı şekilde, Çiğdem gibi. E, burada bu platforma aslında özellikle bir kısmını koydum. E, çünkü geçenlerde şöyle bir şey yaşadım. E, LinkedIn'de bir e, kadın e, diyor, diyor ki işte LinkedIn'de bir mesaj atmış başka birisi bir kadına. Ondan sonra kadın da bunu afiş, afiş etmiş, yani ifşa etmiş. İsmini kapatarak böyle bir şey yaşadım. Ne diyebiliriz de ifşasını okudum. Altına şöyle bir yorum geldi ve bu bu örnek benim kafama onunla çok eşleşir. Dedi ki altına yazan başka bir adam da şunu söylüyor. Diyor ki ama diyor hani burası hani yani şey neyse hani işte Instagram'dır, Tinder'dır neyse ama hani burası da mı böyle oldu artık diyor. Ya orada böyle şimdi... İlk başta tam olarak ben onun neyini rahatsız etti tam olarak anlayamadım. Sonra hani bir şey oldu hani bir 3-4 saniye sonra düştü. Ee, aslında hani hiçbir platformda böyle kimsenin bir hakkı yok. Yani bu hani Tinder'da olsa, ne bileyim işte Bumble'da olsa, TikTok'da olsa... Aklınıza hani hangi platform gelirse gelsin. Youtuber'da olsan, blog'ı çok insanların gözünün önünde... Mesela biz Youtuber'larda da dijital şiddetle mücadele noktasında çalışmalarda yürüttük. Ee, hepsinin aslında söylediği şey aynı şey. Yani benim hani... Göz önünde olduğum için bir noktada insanlar tarafından böyle şeyler diyorum ama bunlara alıştım da diyorlar bir noktada. Yani hani o alışma duygusu aslında. bunlara hani ne artık bunu sanki ben ünlüyüm ve ünlü olduğum için de bana böyle şeyler yapabilirler, göz önündeyim ve yapabilirler gibi bir noktaya da aslında gittik bir insana aslında mücadele duygusunu da üstünü örten şeyler. O platform konusunda geri dönecek olursak aslında bunu şu şekilde toparlayabiliriz, toparlayabiliriz. Hiçbir platform, yani bunun adı ne olursa olsun, ee, ne bana ne de bana gelen, bana yönelen bir şiddete izin vermemeli. Bunun için de zaten platformların, bu platform hangisi olursa olsun e, zaten başta ilk girdiğimiz zaman yani uygulamaları ya da işte e, web, web sitelerinin gizlilik sözleşmeleri bununla ilgili yapılan e, mekanizmaları, report, report mekanizmaları ile ilgili asla muhtemelen okumadığımız belgeler içerisinde de bu noktada aslında haklarımız da var. E, o yüzden burada mesela bu örnekteki kendini yani burada cinsiyetçi küfürler, hakaretler kıyafetlerine dalga geçmek gibi bir örnek görüyoruz. Anonim olarak bunu yapıyor. Şimdi biraz daha ilerleyip hani bunlarla ilgili aslında son vakayla konuştuktan sonra ne yapabiliriz kısmına ben çok kısaca da değinmek istiyorum. 36 yaşında Ayşe isimli bir kadınla konuştum. Sosyal medyada ısrarlı takibe maruz kaldığını söyledi. Bu noktada Burada ısrarı, ta ısrarı, ısrarı takibe maruz kaldığı kişinin, burada sanırım o yok. Evet aynen şöyle de bir şey söylemişti biz konuştuğumuzda. Karşısında kişi evli olduğu için kendini kötü hissettiğini söylemişti mesela. Yani şiddeti uygulayan oradaki faiz bir erkek o evli olduğu için... Kadın kendini kötü hissediyor. Neden evli bir erkek bana bunu yapıyor diye. Üzerine üstlükte bunun hem dijital hem psikolojik şiddetle karşı karşıya geliyor. Her hayır demek işte engellemek aslında bir e, önceki söylediğimiz gibi, yani, engel bir yerden engellediğim zaman farklı yerlerden yazmak, karşı kişi'nin öfkelenmesi, ısrarını artması gibi e, aslında sürü giden bir e, durum yani bu da aslında devam ettiriyor yapan kişi bunu. Ne olursa olsun e, engellemek aslında çok geçici bir çözüm olduğunu, belki çözüm diyemeyiz hatta bunu görebiliyoruz. Peki ne yapabiliriz? Ben kalan 2-3 dakikamızda bunu şöyle bir toparlamak istiyorum. Bu tabii ki çok geniş bir konu ve e, eminim ki e, TİBİT'in çalışma alanı doğrudan spesifik olarak da bu olduğu için çok daha detaylı bir bilgi zaten oradan da bulabilirsiniz. Bundan sonraki konuşmacı kişiler de değinecektir. E, ya burayla sınırlı değil ve bunlar şey dediğim ee, neler yapabiliriz gerçekten öneri çünkü her olayın biz e, şiddet noktasında e, kişilere e, tavsiye vermek gibi bir noktada durmayacağımızı düşünüyoruz akademi olarak da ben bireyse olarak düşünüyorum çünkü her olayın kendine özel bir dinamiği var orada ne yaşadığını bilmeden kişinin şartlarını ruh halini e, hatta fiziki koşullarını bilmeden e, şunu yap bunu yap gibi bir şey noktasında yaklaşamıyoruz zaten şiddete o yüzden bu sadece aslında genel bir e, noktadan okunabilecek şeyler. Engellemek burada e, farklı yerlerden yazıldığını görse de aslında kötü, kötüye kullanımların bildirmek ve engellemek noktasında yani report ederek oradaki e, report mekanizmasını çalıştırmak ki zaten bildiğimizde gibi e, çok fazla bu e, bir kişiyi e, birden fazla kişi report ettiği zaman hesapların askı alınması gibi noktalarda da aslında. Ee, Instagram da yani mesela örnek verirse, Instagram'da örnek biresi Instagram da bunu istemiyor. Neden istesin ki zaten? Orayı güvenli bir alan olarak tutacak ki daha güvenli bir yerde de insanlar buradaki paylaşımlarına devam edecek, oradaki o düzen de o şekilde devam edecek. Yine aynı şekilde sahte hesapları bildirmeyin. Ee, mümkün mertebe çok yerimizi coğrafi etiketleme kullanmamak. LinkedIn'de e, CV'lerimizi paylaşıyoruz mesela. CV'lerimizde her şeyimiz var. Yani ben TCS yazan CV'ler gördüm. Maillerimiz, CV'lerimiz, telefonlarımız, referans bilgilerimiz. Birine mesela referans oluyorsunuz, sonra o CV'sini paylaşıyor. Çok garip yerlerden bir gün işte mesela bir araştırma şirketi örüyor, biri örüyor. Oradan aslında sizin bilginiz bütün organikler, organik bağlardan da her yerde bizim bilgilerimiz dolaşıyor bir noktada. Gerçek bilgileri kullanmadan sahte hesaplar açmak yine aynı, aynı noktada yani yapılmaması gereken bir şey. Web sitelerin güvenliklerini kontrol etmek ve parolaları parolaları muhafaza etmek. Şu an muhtemelen parolanımızı nerede tutuyoruz size? Çok işin telefonda, kitte ya da farklı uygulamalarda tutun düşünüyorum. Ama bunlar için özel parolaları muhafaza eden uygulamalar da var. Ve son olarak da yavaş yavaş şu gerekirse dikkat etmemiz ifşa noktasını. İfşa önemli bir konu. Biz ifşaayı kullanırken eğer kişinin kimlik bilgilerini ben açık bir şekilde paylaşırsam, kullanıcı bilgilerini paylaşırsam aslında ben de e, bu noktada yanlış bir şey yapmış oluyorum. Çünkü tamamıyla işte, o adı, belli, soyadı ve her şey belli ve bu noktada da aslında bu ifşa yaparken bu belgeleri elimize destekleyici olarak evet tutalım bir yerde de yayılacaksa, en azından bunları blurlamak, yani kişinin resimlerini ve bilgilerini blurlamak noktasında önerilen şeyler arasında, dijitalde bireysel olarak güvende kalmak ise son olarak önleyici ve krize yönelik olarak aslında iki ayakta bunu ele alabiliyoruz. Neden neden yani neden güvende kalmam? Çünkü bu benim hatam değil. Yani burada ben farklı bir şey yaptım ya da işte. Benim yaptığım bir eylemi sonucu olarak dijital şiddete uğramam gibi bir şey yok zaten. Mantıksal bir e, dizilim yok. Yanlış eksik bir şey yok bende. Bu sadece benim başıma da gelmiyor bu noktada. O yüzden de aslında önleyici ve krize yönelik olarak da e, burada bireysel olarak güvende kalma sistemimizde kendimizi kurabiliriz. Bunları zamandan dolayı seslendirmiyorum da diğer arkadaşlarımdan da... E, Onların sürelerinde de anlamak adına. Ve son olarak aslında bunu şöyle bir, e, bitirmek istiyorum. E, dijital şiddetle mücadele haber hazırlarken ben değil, dijital şiddetle karşılaştım Çok hani bir ironik bir şey aynı zamanda da. E, Telefonuma gelen bir şey, muhtemelen şey... E, Instagram'da bir yerde benim telefonum açık bir şekilde, yani bulunabilen bir cep şey, telefonum açıkçası. Ve bana şifin şey, formu sitesinde gördüğümde mesela mesaj aldım ve ben bunu yaparken bir noktada şey, gerçekten orada haberi toparlıyorum. Telefonuma da böyle bir mesaj geldi. Yani tabii şey gelebilir aklınıza son olarak, sen ne yaptın? E, tam şeylerin şey, screenshot'ı alıp bir avukat arkadaşıma danışacakken, Mesajı herkese sildiğiniz zaman mesajlar gidiyor ya, o şekilde mesajlar mesela gitti. Buradan benim bireysel yaşadığım bir şeyden de çıkarımım. Beyan, evet biz çok savunuyoruz ama bir noktada da bu destekleyici şeyleri mümkün mertebe aslında tutmak da gerekiyor. O yüzden gerçekten o an tabii ki yaşamak ayrı bir şey onunla birebir de karşılaşmak. Ama bunu yaşıyorsak kanıtlayıcı, destekleyici şeyleri de mutlaka elimizde tutmamız gerekiyor. Ve son olarak da e, bu ben ve sen yani uygulanan, uygulayan olarak göstersek de biz de dijital şiddet uygulayan bir yerde olabiliyoruz zaman zaman. Bunu belki fark etmeden de yapabiliyoruz. Ya da e, bizim hiç alakası olan gördüğümüz bir şey de olabiliyor. Ve bu noktada da aslında bize yönelik olmasa da bu tarz cinsiyet yorumlar, nefret söylemeyi içeren şeyler, sosyal medya platformlarındaki bu tarz gördüğümüz şeyler de aslında... Dijital şiddetle mücadele parçasını bir noktada uygulanan kişi olmasak, maruz kalan kişi olmasak da karşısında durmamız gerekiyor diyerek çok teşekkür ediyorum. Sondaki sorularınız için de mutlaka beklerim. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu gerçekten. Şimdi ikinci olarak Yıldız Star ile beraber devam edeceğiz. Yıldız Star, Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü. Aynı zamanda gazeteci ve yazar, Yoldaş Ben İbneyim, Dönmelere Doyamadık, Çalışma Hayatında Ayrımcılık ve Patikalar, Resmi resmi Tarihe Çentik Kitaplarının yazarıdır aynı zamanda. Şimdi sözü Yıldız Tar'a veriyorum. Merhaba, çok teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem de bu güzel sunum için. Ben biraz konuşmaya sosyal medyanın derin ve karanlık çukurlarından bahsederek başlamak istiyorum. Onun ardından dünyada neler oluyor, neler bitiyor diye. Buraya gelmeden önce en son herhangi bir konuda sadece bana gelen yorumları bir derleme ihtiyacı duydum ve biraz da eğlendim açıkçası. Onların birkaçını seslendirmek istiyorum vaziyetin söz konusu LGBT artılar olduğunda. E, ...ne olduğunu anlamak için son dönemde özellikle Twitter'da LGBT artılarla ilgili herhangi bir şey yazdığınızda, <gülüyor> herhangi bir konudan bahsettiğinizde önünüze gelen bir takım argümanlar var. Bunların ilki e, e, Kur'an'dan bir takım sureler paylaşmak ve helak e, edileceğinize dair mesajlar. İkincisi e, çok ilginç bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nda neredeydiniz? Ee, sorusu, ben doğmamıştım henüz. Genelde böyle yanıt veriyorum. Ee, hani bilmiyorum neredeydim kurtuluş savaşında. Ama 171'de nerede olduğumu soran da e, oldu. LGBT hakları insan haklarıdır e, yazdığım yerinde. 171'de zaten nerede olduğuma dair. Açıkçası eğer ki bir zaman makinası icat edilmezse, teknolojimiz oraya gelmezse bir e, cevabım e, yoktu. Onun devamında bir e, şey yapmışım. E, çok işime yaradı bu sunum için. Böyle bir flot halinde yazan herkese şarkılar hediye ettiğim, e, şarkılarla ve türkülerle cevaplar verdiğim şeylerden e, birkaçını paylaşmak istiyorum. Allah sizi lanetlemiş, helak etmiş ile başlıyor. Onun dışında şey var, en sevdiklerimden birisi masak raporları, batı fonlarını tatlı tatlı yemek, bizim paramızla bizden siz nasıl siyaset yaparsınız, bağlamı yok. Süleyman Soylu üzerinden gidilen meseleler, kimseye yaranı, topa vurdu, gol oldu. En sevdiklerimden birisiydi. Oradaki top ben oluyorum. Ee, gol e, neresi oluyor? Orayı anlamakta zorlanmıştım. Ee, sonra sizin genetiğiniz bozuk. Ee, sen kafanı böyle şeylere yorma. Belli ki pek çalışmıyor. Eşcinsellik sapkınlıktır. Sen 15 Temmuz'da evinde yatarken 15 Temmuz'da gece gündüz terör avladı adam. Süleyman Soylu ile ilgili bir şey yazmışım. Ee, onun üzerinden geliyor ama. Çok hızlıca 15 Temmuz'a, Kurtuluş Savaşı'na, 1071 Manazgirt'e sanırım artık bu hıza. Taş Devri'nde biz mağaralara resimler çizerken siz neredeydiniz diye sorulacak noktaya da gelecek araştırmalarımı yapıyorum. Acaba Taş Devri'nde mağaralara resimler çizilirken ben neredeydim? Bu sorunun cevabını bulup en kısa sürede paylaşacağım. Ee, zaten inşallah bir gün hepiniz yok olacaktınız. Komik bir görselle birlikte Çanakkale'de böyle mi yaptınız? Çanakkale Savaşı inanılmaz bir tema olarak e, devam ediyor. E, Lüt Kami'nin sonunu okumam öneriliyor. E, sapkınlık devam ediyor. Tabii, ne zamandan beri vardınız? 1071, 1453, Çanakkale'de mi siz Batı'nın üzerinde denek olarak çalıştığı varlıklarsınız? Oyuncak olmayın, fıtrata ters hareket etmeyin. Bu topraklarda sizin gibi ahlaksızların hakkı olmadı ve olmayacak. Psikoloji hastalıktır, tedavisi var der, bitti. Bilim dalı olan psikolojidir. DSE, yani Dünya Sağlık Örgütü, yani bilim dalı olan psikolojinin de, psikiyatlinin de bağlı olduğu o en büyük örgütün yalan söylediği e, üzerinden ilerleyen bir e, anlatı var. Ee, bir takım ayetler var. Bu arada bu ayetlerin bir kısmını kontrol ettim. Gerçekten bu ayetler var mı diye yok. Yani e, gelenlerin çoğunda da bir rakam ve parantez içerisine alındıktan sonra yazılan her şey ayetmiş gibi e, oluyor. Bu sayede benim e, biraz külliyatım e, gelişmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben inanıyordum da. Vardır herhalde böyle bir yer. Niye yani durduk yere Olmayan bir ayet üzerinden yazsınlar ki diyordum yokmuş. Bir kısmında sadece bu çok amiyane ama bunu özel şey yapmak istiyorum. Eğer ki fonlanmamış olsaydınız İskitler'de otururdunuz hepiniz. Kamanlı, Çankırılı abiler inim inim inletirlerdi sizi. Bu kişi benim Ankara'da yaşadığımı bildiği için de bunu yazıyor bir yandan. Böyle bir stoklanmışım. Ee, Ankara e, üzerinden daha devam ediyor. Böyle 30-40 tane falan e, var. E, ben tabii şeyi çok seviyorum. Bu tarz e, gelen yorumların her birinin ekran görüntüsünü alıp onlara uygun çeşitli hadise şarkıları işte bazen Tarkan e, bazen Kürt-i Bihicaz her makamından şarkılarla cevap vermeyi çok seviyorum. Bu işi çok kişisel ve şey kısmı. Ama biz temelde şu anda aslında şu soruya belki cevap vermek gerekiyor. Ben ee, i̇lk internetime dokunma eylemlerinin e, dönemini hatırlıyorum ve gerçekten internet üzerinde büyük bir devlet kontrolünün geleceğinin, sinyallerinin verildiği, hatta e, pornoma dokunma diye şey, e, pankart tutanlardan da bir, bendim. O zaman büyük bir e, tartışmada e, yaşanmıştı e, ve o tartışmaya geldi gitti. Ama ta o zamandan bile şöyle bir e, argüman e, vardı. Yani dijital dünya, internet, sosyal medya ne dersek diyelim, bir özgürlük alanı olduğunu üzerinden tariflenme gibi bir yaklaşım vardı bir yandan ve bir yandan da aslında yavaş yavaş şeyle konuşmaya başlamıştık. Dijital dünya fiziksel dünyadan bu kadar farklı mı? Yani dijital dünya bizi eşitliyor mu? Burada bir eşitlik hali varmayan sokaktaki eşitsizlikler, iş hayatındaki eşitsizlikler, gündelik hayattaki eşitsizlik, evin içerisindeki eşitsizlik ve ayrımcılık dijital dünyaya girdiğimizde hep bir bilgisayar önüne geldiğimizde ortadan yok oluyor mu? Aslında yok olmadığını tecrübeyle sabit bir şekilde gördük ve şu an konuştuğumuz dijital şiddet ve siber zorbalığında arka planında tam olarak ee, hayatın kendisinin içerisine kökleşmiş, her kurumu kendine göre dizayn etmiş eşitsizlikler, hiyerarşik mekanizmalar ve sömürü düzenleri var. Biz bunların yansımalarını e, görüyoruz. En temelde eşit yaşımızın sahibi, örneğin internete erişim. Şu an Türkiye için internete erişim e, sanki herkesin e, sahip olduğu bir e, hak gibi olsa da öyle, öyle değil. Parasını vererek alabildiğiniz bazı yerlerde altyapının bile olmadığı ve bundan Yaklaşık 4 yıl önce Brezilya'daki i̇nternet, e, Birleşmiş Milletler'in internet governance Forum'unun temel gündemlerinden biri, dünyanın büyük bir çoğunluğunda hasta internete erişimin yok. Böyle bir altyapının olmadığı meselesiydi. Bunu, bunu geçtik. Diyelim ki e, siz, e, atıyorum e, ayrımcılığa uğrayan, ayrımcılığa maruz bırakılmış bir e, grubun üyesi olarak internete girdiğinizde, Egemen olan grupla eşitlenmiş olmuyorsunuz. Orada da taraftar toplama açısından, destek görme açısından, söylediğiniz sözün dolaşıma girmesi açısından, söylediğiniz sözün size geri dönüşleri açısından tamamen... Ee, Hayatın içerisinde ne oluyorsa onunla karşılaşıyoruz. Öncelikle bence biraz bunun farkına varmak ve sosyal medyaya, internete yüklediğimiz o kendi özü itibariyle özgürlükçü, özgürleştirici bir yer olduğu gerçeğinin dışına çıkmak ve kişiler ve gruplar bazlı değerlendirmek. E, gerektiğini düşünüyorum. Macit'te yapılmış bir İlvi Avrupa araştırması e, var. Tamamen dijital şiddete ilişkin. Doğrudan e, öğrencilere sormuşlar LGBT öğrencilere ne e, siber zorbalığa maruz bırakıp bırakılmadıklarını çok o, geniş kapsamlı bir araştırma ve e, öğrencilerin e, yarısından fazlası internette LGBT'yi karşıtı siber zorbalığa karşıtı olduklarını, bunun da LGBT oldukları ya da LGBT sanıldıklarından dolayı gerçekleştiğinden bahsedilmiş. Mesela bir tanesi şey diyor bana eşinsel ve ibne dediler. Bu arada ben eşinsel değilim. Belki biraz efemine gözüküyorum bilmiyorum ama olmadığım halde de böyle bir şeye maruz bırakıldım diye bir yorum yaptığından bahsediyor ve mağdurların büyük bir çoğunluğu burada aslında de maruz bırakıldıkları e, bu e, saldırgan tavırların e, bir e, siber zorbalık olduğuna dair de fikirlerin olmadığı bu e, açıklama ortaya çıkıyor araştırmada. Çünkü bu e, gündelik hayatta da çok sıklıkla karşılaştığınız bir takım söylemleri orada da gördüğünüzde bunun bir zorbalık biçimi olduğu fikri artı artık sizin zihninizden de çıkmaya başlıyor. Bu çok anlaşılır bir şey çünkü ömür boyu ayrımcılık aslında daha e, doğmadan önce... E, bir atannan cinsiyetle başlayıp öldükten sonra er kişiimi dinlenme kişimin niyetine görülceğinizize ölüm sonrasına kadar varan o ayrımcılık sarmalı içerisinde bazen o kadar sizin de zihninizde normalleşen bir şey dönüşüyor ki aa bu yaşadığım zorbalıkla bir yaşadığım mutlan ben bunu yaşamamam lazım diye düşünecek gücünüz kalmıyor Çünkü hayatta çıkma mekanizmaları geliştirmek zorunda kalıyorsunuz ve yine bu araştırmada bu siber zorbalığı nasıl kavradıklarının dışında da büyük bir çoğunları şeyden de bahsediyor. Siber zorbalığa uğradıklarında bunun kendilerinde nasıl bir yıkıma yol açtıkları, kendilerinde nasıl bir ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını da ortaya koyuyor. Bizim her sene yaptığımız nefret suçları raporları da 2020 çıkmadı ama 2019 raporundaki bulgularla da çok uyumlu bir aslında dijital medya ortamı da var. Biz o raporda doğrudan oradan dijital medyaya ve dijital zorbalığa bakmıyoruz. Oradaki nefret suçlarına bakmıyoruz ama bazı vakalar da oraya geliyor. Ama orada şu her sene artık istisnası olarak Türkiye'ye dair şu açığa çıkıyor. Türkiye'de LGBT artları hedef alan nefret suçları büyük oranda kamusal alanlarda işleniyor. Görgü tanıklarının gözleri önünde gerçekleşiyor. Görgü tanıkların neredeyse yarısı meseleye kayıtsız kalıyor. Yüzde 25'i saldırganlardan yana taraf tutuyor. Failler vakaların büyük bir çoğunluğunda iki ya da iki kişiden daha fazla. Yani totalde aslında Türkiye'de nefret suçlarıyla ilgili yorumumuz linç girişimi niteliği taşıdığı e, yönünde. Bunun e, benzerinin sosyal medyada da yaşandığını e, çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şu an sosyal medyada LGBT artlar söz konusu olduğunda örneğin bir kişinin size takıp e, <gülüyor> onun üzerinden yaptıkları da ee, yaşandığı gibi bir kişi size taktığında seri halde bu sefer e, bir sürü kullanıcının sizin hesabınıza birden gelip e, aslında sizin ne yazdığınızdan da bağımsız e, neden bahsettiğinizden de bağımsız LGBT artılarla ilgili o artık mahşerin kaç hattısı olduğunu sayamadığım ahlaksız sapkın e, pedofil e, din düşmanı işte aileyi yıkacaksınız, İslam Sözleşmesi meselesi üzerinden zaten kocaman muazzam bir kampanya yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi sürecinde böyle bir kampanya yaşandı. Ve bunlar kişilerin herhangi bir mecradaki artık LGBT artıların var olmasının önünü inanılmaz tıkayan bir meseleye dönüşüyor. Ve insanlar zaten dijital medyanın LGBT artıları sunduğu, dijital alanın sunduğu yegane artı, Kimliklerini aileleri çevreleri yakınları bilmeden de anonim kılarak da fikirlerini düşüncelerini aktarabilecekleri ortamlar yaratabilmek bir yandan bunun artık bir stalkerlık ve böyle bir dedektiflik hikayesine de dönüşmesiyle birlikte bu da elden alınıyor. Çoğu kişi ailesine ifşa etmekle de tehdit ediliyor ve bunları başlatacak bu fitili yakacak şey sizin LGBT artı hakları ile ilgili bir tweet atmanız ve bunun belli başlı troll grupların radarına girmesi. Bu arada bu troll gruplardan bahsederken tek bir siyasi görüş hükümet partisi ve onun çevresindekilerden bahsetmiyorum. Bu yaklaşımı neredeyse aslında her siyasi görüşün belli başlı organlarının sürdürdüğünü çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki elbette hani Ondan herkes kendi gücü oranında linç edebiliyor. Linç'in de bir şey vardır hani güç meselesi ama tehlikeli olduğu kısım yarattığı psikolojik yıkımın da ötesinde doğrudan fiziksel şiddeti mümkün kılabilecek olması, ölüm tehditlerine varacak kadar yoğun bir mesele. Bu şimdi kişilerin yaşadığı düzlemdeydi Buna karşılık ifade özgürlüğü boyutuna, LGBT artıların ifade özgürlüğü boyutuna baktığımızda ise son yıllarda yani... Bu bon panelin konusu çok aşacaktır ama 2015'ten itibaren artık biz bir hükümet politikası olarak LGBT artı düşmanlığının adım adım adım adım inşa edildiği LGBT artı düşmanlığı konusunda her türlü bakanlığın kurumun politikalar geliştirdiği seferber edildiği taş üstünde taş konularak bugünlere getirildiği bir e, ülkede yaşıyoruz. Bu gerçeği görmezden gelerek yapacağımız her türlü analiz eksik kalacaktır. Şimdi bu gerçeklik içerisinde bir yandan da LGBT artılarının sosyal medya kampanyaları e, incelediğimizde örneğin 2017'de Ankara'ya süresiz yasak e, geldiğinde yapılan kampanyalarda e, siz bir e, hashtagle çıkıyorsunuz TT'ye girdiğiniz anda 10. saniyesinde LGBT sapkınlığına hayır TT'de. Ve e, bir yandan hem sizin etiket kampanyanızın içerisine çok yoğun bir şekilde nefes söylemi var. Bir yandan da hem de doğrudan hedef gösteren etiketlerle çok organize ve sistematik bir zorbalık ve şiddetin ortasına girmiş oluyorsunuz. Kişilerin bu, yani kişiye yönelmenin de ötesine geçip artık bir gruba, bir varoluşa yönelen. Hatırlarsınız geçtiğimiz sene 23 Nisan'da LGBT'yi çocuklar vardır diye bir ...etiket çıktı ve bir sürü LGBTİ artık kişi kendi çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Yani ben çocukken... ...ve başlarda çok güçlendirici de gelmişti, paylaşanlardan biri de bendim. İşte kendi çocukluğumla konuştuğun... ...hani şey de değil, böyle bir talep siyaseti değil... ...bir kutuplaşma siyaseti değil, tamamen bir insan olarak ben... ...kendi çocukluğumla sohbet ediyorum. Ve ona diyorum ki bu zor günler geçecek. Bunun üzerinden kopan infial, diyanetin fetvası, haftalarca artılarım konuşulması, ardından sosyal medyada zaten LGBT çocukluktur siz pedofilisiniz ve pedofiliyi yaygınlaştırıyorsunuz gibi LGBT artılarla ilgili bin yıllık mitler sosyal medyada artık o kadar ezbere dayanan bir şeye dönüştü ki çok yoğun bir şekilde söyleyeceğiniz her sözün karşılığında başıma ne gelecek? Acaba bana bu sefer kimler dadanacak diye düşünüyorsunuz ve burası zaten bir tartışma ortamı olmaktan da çıkmış durumda. Çoğu zamanda zaten anlık verilen tepkiler adını söyleyin sonra çoğu siliyor da zaten. Derdi şey de değil bu arada. O an sizle uğraşmak da değil. Yani o an o öfkeyi o nefretiyle seni yıldıracak ve sen yıldığın anda zaten silecek. Amacına ulaşmış olacak. Böyle de ilginç bir trendi e, gözlemliyoruz. E, yani senelik sosyal medya nefes söyleyeyim raporumuz var bizim. E, nerede ne oluyor diye. Özellikle haberlere gelen yorumlara baktığımız e, şeylerde e, yani Mesela okur yorumları, e, hürriyete gelen, e, a, e, ne olmuş? İşte şey, bir trans adın, e, şoför olarak işe alınmış. Ulan biz askere almıyoruz, siz belediyeyi alıyorsunuz. E, AK, AK Partilileri dışarı koyup e, transları, Ayya -E Şahinleri alıyorlar. Benim burada anlamadığım kim kime binecek? Transit taşımacılık başka türlü nasıl yapılabilir ki? E, diye devam ediyor. Avcılar Belediyesi'ne homo şoför, fuhuşbatağı, e, bilmem ne ismini ismini vermiyorum kişinin, homoyu almışlar. LGBTİ'li sapkın, e, LGBTİ'li homo, e, homo LGBTİ'li, e, sapkın homolar e, diye devam eden yorumlar. Birkaç yorum daha okumak istiyorum. Mesela e, şey, e, Eşcinselliği cinsel anonim altında meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bunların kökü belli, bu derneklerin hepsinin hesaplarına el kurulsun. Devlet neden bu kadar yumuşak davranıyor? Kapatsın devlet bunları, yasaklasın, çok mu zor yani? Kapatın bu dernekleri, bu tip dernekler altımızı oyuyor. SLM, AKM cümleten devlet bir an evvel bu derneklerin hesaplarını el koyup kapatmalı ee, diye şimdi mesela bu devlet bu derneklerin hesaplarını el koyup kapatmalı teması bu temaya dair az önce okuduklarımın hepsi Şubat ayı içerisinde benzer zamanlarda seri şekilde e, yapılan yorumlar bu da bize bir yandan da şunu gösteriyor aslında LGBT artılar söz konusu olduğunda siber şiddet kişilerin kişisel inisiyatifleriyle e, spontane bir şekilde gerçekleşmediği aksine organize ve sistematik olarak bir e, söylem üzerinden ilerledi. Yani bir söylem belirleni, bir tema belirleniyor. Şimdi mesela Ramazan geldiği için muhtemelen artık din daha yoğun olarak ölecek. E, İslam Sözleşmesi'yle test edilmesi zamanında bir aile e, teması vardı. Bir Aralık e, Dünya AIDS gününde bir hastalık e, teması e, vardı. E, bazen dönem fark etmeksizin şaşırtıcı e, şeyler gelebiliyor. Genetik, hormonal e, bozukluklar vesaire üzerinden. E, daha fazla süremizi uzatmayıp Sadece aslında konuşmamdaki özet cümle şu, LGBTİ artıların hem internet ortamındaki ifade özgürlükleri kişi bazında da, örgütlenme bazında da sistematik organize hedef gösterme kampanyalarıyla ihlal ediliyor. Bu kişilerin daha fazla yalnızlaşmasına yol açıyor. Örgütlenmelerin ise aslında enerjilerin büyük bir çoğunluğunu bu nefret kampanyalarının yarattığı olumsuz iklimi dağıtmakla geçirmelerine yol açıyor ve günün sonunda bu çağrılar maalesef ki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında olduğu gibi yürüyüşlerin yasaklanmasında olduğu gibi çok fazla vahim sonuçlara yol açabiliyor. Örneğin birçok onun yürüyüşünün yasaklanmasıyla ilgili açılan davada kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesine dair şey bu yürüyüş yapılamaz diye mesela 10 tane tweet atılmış o tweetleri dosyaya koyuyorlar ve diyorlar ki bakın tehdittir bu. Çok teşekkür ettim beni dinlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dijital şiddete daha farklı bir açıdan bakabilme şansını yakalamış olduk diye düşünüyorum bu konuşmayla. Şimdi üçüncü konuşmacımız İrem Öztürk bizimle birlikte olacak. İrem Öztürk, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nde dijital iletişim sorumlusu görevini yürütmekte. Öncesinde de reklamcılık sektöründe ve sivil toplumda çalışmıştır. Çevre aktivizmi ve şiddetsizlikle ilgilenmiş çeşitli yayınlarda yazıları yayınlanmıştır. Şimdi İrem Öztürk'e sözü bırakıyorum. Merhaba, teşekkürler. Ee, Yıldız teşekkür ederim. Tam senin bıraktığın yerden alacağım şu anda aslında. Umarım vaktimi açmam. Çünkü bahsettiğim vakalardan biriyle ilgili biraz detaylı bir inceleme yapacağız. Bir saniye. Bir yandan da tabii sunumu açayım ben buradan. Tabii hem sunumu açıp hem de şey yapamadım. Ee... Hı, tamam. Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği'ni kısaca anlatacağım. E, cinsel şiddet, cinselleştirilmiş şiddetin e, varlığının meşruti, meşruiyetinin yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. E, cinselleştirilmiş şiddeti kişilerin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği nedeniyle maruz bırakıldığı şiddet olarak kısaca tanımlayabiliriz. E, çalışmalarımızı iki başlık altında gruplarsak bir cinsel şiddet sonrası destek çalışmaları. E, burada csdestek.org'dan önümüzdeki dakikalarda bahsedeceğim. Kısaade. Biri de koruyucu önlediği çalışmalar. Bu çalışmaların altında da gençlik alanında, çocuklar için, daha doğrusu çocuklarla çalışan uzmanlara yönelik medya alanında veya değişik alanlarda atölye ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bir tetikleyici uyarısıyla başlamak istiyorum. Çünkü az önceki arkadaşlar gibi ben de bazı örnekler vereceğim. Mümkün olduğunca görsel koymamaya çalıştım. Ama... Olur da rahatsız olursanız moderasyonu uyarabilirsiniz, beni uyarabilirsiniz. slaytı değiştirebiliriz gibi. Çünkü konumuz cinsel şiddet. Ee, Yıldız'ın bıraktığı yerden bir örnekle başlayacağım. 1 Aralık 2019 Dünya Eğit Günü'nde biz Sağlıklı Genç Yaklaşımlar Derneği ile birlikte bir kampanya yaptık. Cinsel Haklar insan Hakları'dır kampanyası. Bu postu görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, bir yerden aşinasınızdır diye düşünüyorum. Bizim e, kampanya yapma amacımızdan farklı olarak o gün o post çok tepki aldı. Hani kısaca linç yedik diyebilirim. 2 Aralık günü, ya yani 1 Aralık günü postu paylaştık. İşte akşama doğru yükseldi. 2 Aralık günü pik yaptı. Trend Topik listesine girdi HIV fobi. Ekşi Sözlük'te 16 sayfa yazı yazıldı. Çeşitli mecralarda çeşitli tepkiler geldi. Şimdi ben çok hani HIV nasıl bulaşır bulaşmaz vesaire oralara girmeyeceğim. Bununla ilgili HIV çalışan örgütlerin birçok kaynağı var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben biraz orada neler yaşandı ondan bahsedeceğim. Ben de zamanındaki ekran görüntüsü arşivime girdim bu sunumu hazırlarken hiç iyi bir şey olmadı, deneyim olmadı. Şimdi biz bu kampanyayı şöyle bir sebepten yapmıştık. HIV ile yaşayanların haklarını öne çıkarmak istedik. Çünkü bir aralık günü iletişimini nasıl HIV bulaşmaz? Ne yaparsanız korunursunuz veya en işte hoşgörülü olarak hivliler de insandır şeklinde bir iletişim yapıldığını fark ettiğimiz için hivle yaşayanların insan haklarına odaklanmak istemiştik. Ve bu gelen tepkiden de anladığımız kadarıyla bu büyük bir tabuymuş. Çünkü hivle yaşamak eşittir, sokakta silahla etrafa ateş açmak veya cinayet teşebbüsü vesaire gibi şeylerle eşleştirildiğini gördük. Şimdi bunun etkileri ne oluyor? Bu linç hareketlerinin, böyle şeylerin. Çünkü her zaman bir kuruma yönelik olmuyor bunlar. Kişilere veya aslında burada hivle yaşayanlara yönelik nefret e, söylemi, nefret suçu bir linç hareketinden söz edebiliriz. E, ne oluyor? Öncelikle bu e, fobi ya da nefret suçu meşrulaşıyor. Yani bir grup insan hani ben şu Twitter'a gireyim de birilerine hakaret edeyim diye girmemiş insanlar da orada bir şey gördüğü zaman çok fazla katılıyorlar. Ee, bu e, belli bir grubun işte kişinin etiketlenmesine, hedef gösterilmesine sebep olabiliyor. Bu aynı zamanda mesela buradaki sağlık hizmetinden bahsedelim. Sağlık hizmetlerine veya o sağlık hizmetiyle ilgili bilgi alma hakkının erişimine e, yönelik bir engellemeye de yol açabiliyor. Burada örneklerine koymadım ama mesela şey var. Bazı tweetlerde şey vardı işte hemşerilik okulunda, sağlık okulunda işte eğitimler özellikle başka insanlara bulaştırmaya çalışıyor. Dikkat edin diye öğretildi bize yazan şeyler vardı mesela. Ya da yine bir sağlık şey olarak kürtajdan bahsedebiliriz. Türkiye'de kürtaj yasal olmasına rağmen birçok devlet hastanesinde farklı bahanelerle yapılmıyor, zorlaştırılıyor e, ya da yapılmadığı söylenmesi gibi yalan beyan da verilebiliyor. Burada aslında yapısal şiddet veya e, artık toplumda bu nefret suçunun meşrulaşmasıyla cesaret alan farklı şiddet türlerinden bahsedebiliriz. Bir de tabii başka virüsle veya hastalıklarla kıyaslanması yine toplum sağlığını etkileyen, yanlış bilginin yayılmasına sebep olan bir şey. İşte yanda görebileceğiniz gibi daha fazla etkileşim için, işte espri için, işte emojilerle şey falan ama aynı zamanda ile eşleştirilmiş. Şimdi... Nefes yoluyla bulaşan bir virüsle nefes yoluyla bulaşmayan bir virüsün farkı birinin nefes yoluyla bulaşması, birinin de bulaşmamasıdır en basitinden. Ama bunu koronanın zamanı zaten hiç çalışan örgütler e, yolun olarak iletişimini yaptılar. Bu konu gündemden nasıl düştüğünden de bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için o da önemli. 2 e, Aralık günü işte öğleden sonra hifobitran bitiren topikteyken girdik. Ee, öğlen gibi e, Selahattin Demirtaş'ın bir hafta önce hapiste kalp krizi geçirdiği haberleri gündeme düştü. Ve e, işte o yayıldı falan derken yarım saat içinde gebersin hashtag'i trend topik oldu. Give for bir trend topikten düştü. O gün bize, bize o posta gelen Twitter bildirimleri %90 oranında bitti. onu kaldı sadece. Yarım saat içinde oldu bu. 2 Aralık gününe artık e, kamuoyu Twitter'da Selahattin Demirtaş ve Kürtlere yönelik nefret söylemleriyle devam etti. yine Bir örnek daha vereceğim. Yine derneğim maruz kaldı şiddetle ilgili olarak. Biz şu an aktif çalışmıyoruz ama futbolda şiddetle ilgili de çalışmalarımız vardı. Sempozyum düzenlemiştikimiz falan, bununla ilgili yayınlarımız. 2017'de Sivas Spor bir tecavüz hükümdüsünü, Brezilyalı bir futbolcuyu transfer ettiğinde bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Ve bundan sonra da Facebook yorumlarında açık olarak Sivas spor taraftarları tarafından tecavüz edilmekle ve işte Sivas madımak refere edilerek yakılmakla tehdit edildiğimiz bir dönem oldu. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Yıldız da biraz anlattı. Her zaman bir kampanya veya işte bir basın açıklaması olduğunda değil aslında hani normal derneğin faaliyetle ilgili postların altında da böyle yorumlar olabiliyor. Özellikle LGBT artılarla ilgili. Bize hiç Çanakkale Sorulmadı ama mesela İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden sonra e, şunu gördük. Yaptığınız iş doğru ama LGBT'leri savunduğunuz için boşa çıkarıyorsunuz gibi bir şey. Hani ya da işte LGBT'yi meşrulaştırıyor. LGBT'yi meşru zaten. Yani bu zaten normal bir şey. E, ama e, normal postların altında da böyle yorumlarla karşılaşıyoruz. Yine ahlak, aile gibi. Şöyle bir gözlemim var benim. Ee, bu Sivas Spor örneğindeki gibi doğrudan saldırılar hani o artık suç duyurusunda bulunacağımız için av avukatla ilgili mesela onun dışındakilerde moderasyon yaptığımızda yani o yorumun altına e, cinsel yönelime yönelik cinselleştirilmiş insan hakları ihlalidir, e, insan hakları nefret suçudur, böyle şeylere izin veremeyiz gibi moderasyonlar yaptığımızda çoğunlukla bitiyor bunlar. Çünkü Yıldız'ın da bahsettiği gibi aslında o vurkaç oradaki şey. ...çok yüksek oranda bazen oluyor da çok yüksek oranda orada polemiğe devam etmiyorlar. Ee, buradan artık biraz selliye doğru geçeyim. Ee, alanda çalışmanın etkilerinden bahsedeceğim. Ee, tabii cinsel şiddetle ilgili bir alanda çalıştığımız için... ...veya işte yine e, konjüktüre düşünürsek toplumsal cinsiyetle ilgili bir alanda çalıştığımız için... Çok fazla cinsel şiddet görüntülerini, bilgilerini tanıtıp edebiliyoruz. Yani insanlar bize gönderebiliyorlar veya sosyal medyada paylaşabiliyorlar veya başka insanlar o sosyal medyada paylaşılanı bize gönderebiliyorlar bu konuda bir şeyler yapın diye. Bu da hani son yıllarda zaten sosyal medya kullanan herkesin aşina olabileceği bir şey. Mekanizmasızlık dolayısıyla sosyal medyanın bir adalet arayışı yeri haline gelmesiyle ilgili bir şey destek isteyebiliyor insanlar. Onun dışında az önce örneklerini verdiğim gibi şiddet söylemlerine maruz kalabiliyoruz ve bir aktivist tükenmişliği bir yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Burada sınır çizme diye not aldım. Burada bahsettiğim sınır çizme mesela cinsel şiddet başvurusu alan örgütlerde duyurularında şey görürsünüz işte şu gün şu saatlerde şu telefondan arayabilirsiniz gibi. Çünkü o sosyal medyanın 7/24 ulaşılabilirliği halinde e, devamlı bir cinsel şiddet bildirimi gelmesindense o bildirim alan kişileri, bu konuda çalışan kişileri sınırlarla aslında duygu durumlarını korumakla ve işte çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamakla ilgili bir şey. Bunun yanında doğrudan dijital şiddet çalışmıyoruz ama farkında çalışmalarımızın içinde var dijital şiddetle ilgili paylaşımlarımız. E, 2019'da RAIN'den uyarladığımız işlemler, Dating app kullanıcıları için güvenlik ipuçları çevirimiz vardı. Karantina ile birlikte de gençlik çalışmaları e, kapsamında e, sexting güvenliği ve dijital filot şiddet ile ilgili paylaşımlar yaptık. Aynı zamanda sanal şiddet de kavramlar sözlüğümüzün içinde. Kavramlar sözlüğünde hem internetten web sitemizden ulaşabiliyorsunuz, hem de atölye çalışmalarında katılımcılara e, verdiğimiz bir doküman. Burada biraz öz yardımdan bahsetmek istiyorum. Hem alanda çalışanlar için veya sosyal medya kullanan herkes için veya çevrenizde bir cinsel şiddet, yine dijital cinsel şiddet de olabilir, maruz bırakılmış bir kişiyle ilgili olarak. Ee, öz yardım kısaca aslında iyilik halinizi gözetmek diyebilirim. Bununla ilgili detaylı bilgi, destek sistemi, sitemizi de birazdan bahsedeceğim. Oradan da bulabilirsiniz. Siz sosyal medya üzerinden e, maruz kaldığınızda veya tanık olduğunuzda ee, öz yardımınıza, öz bakımınıza dikkat etmenizi e, rica da ediyorum, öneriyorum da. E, kendinizi dinleyin. Özellikle e, tetiklendiğiniz yerlerde, dayanamadığınız yerlerde e, kendinizi öncelemeye dikkat edin. Biraz mağdur suçlayıcılık kavramından bahsedeceğim burada. E, mağdur suçlayıcılık kısaca e, victim blaming'in çevirisi bu arada. Kısaca bir şiddete maruz bırakılan kişinin yaptığı bir şeyden dolayı bunu hak ettiği ya da buna yol açtığını ima veya açıkça söylemektir. İşte mini mi giymiş, o saatte orada ne işi varmış, alkolü müymüşten yani tutun da. Burada örneğini koyduğum gibi Şule chat davasında hakim Şule'nin evine erkek girip girmediğini sordu. Yani bu sadece sosyal medyada yaşanan bir şey değil, sadece işte... Eğitimsiz kesimler falan filan tarafından uygulanan bir şey değil. Mağdur suçlayıcı çok yaygın bir şekilde. Ee, özellikle cinsel şiddet sonrası veya cinsel şiddet beyanı yapılmasından sonrasında da kullanılıyor. Ee, yine Ceren Damar'ın da e, katili ilişkileri olduğunu öne sürmüştü. Buradan bir indirim almayı planlıyordu. Mitoyu buraya koydum. Çünkü özellikle MeToo hareketinde maruz bırakıldıkları şiddeti ve failini ifşa eden insanlara yönelik sosyal medyada özellikle çok büyük mağdur suçlayıcılık ve çok çeşitli şekillerde yani işte yalan söylüyor psikolojik sorunları var işte o öyle mi demiş işte ispatla ispatlama yükümlülüğünü cinsel şiddet beyanı verene yüklemek gibi gibi çok farklı şekillerde mağdur suçlayıcılık görülüyor. Bunu özellikle bahsettiğim mağdur suçlayıcılıktan çünkü önemli farkında olmak noktasında önce kendimizin yapmadığından emin olmak, sonrasında da bu yapıldığında bunun farkındalığını yaşamak ve eğer yapabiliyorsak ses çıkarmak gerçekten önemli oluyor. Çünkü cinsel şiddet beyanında bulunmak zaten zor iken, zaten mekanizmasızlık dolayısıyla insanlar sosyal medya üzerinden bir adalet arayışına girmişken bir de üzerine ikinci şiddetlere maruz kalmaları hem onlar için zor, yıpratıcı, hem de cinsel şiddete maruz bırakılmış başka insanların bu beyanda bulunması için adım atmaktan tereddüt etmelerine sebep olabiliyor. Son zamanlarda işte MeToo, yani Türkiye'de sen de anlat, hashtag'iyle olan hareket hani birkaç yıl öncesine göre aslında daha iyi. Daha çok insan ses çıkarıyor. Daha çok insan bu... Ses çıkarma'nın öneminin farkında daha çok insan destek veriyor. Ee, bazı yerlerde zaman zaman o mağdur suçlayıcının bastırılabildiğini, azalabildiğini de görüyoruz. Ee, ama tabii yine farkında olmak lazım. Demiyorum ki her şey çok iyi bir noktada. Hayır değil. Siz neler yapabilirsiniz noktasında? Bu slaytı eğer değiştirmem isterseniz öncelikle söyleyin bana çünkü görüntülerden dolayı. Evet. Dediğim gibi siz tanık olduğunuzda yani farkında olun ve ses çıkarın. Siz şiddeti yeniden üretip üretmediğinizi sorgulayın. Örneğin e, sosyal medyaya düşen şiddet görüntüleri, tasvirleriyle ilgili bunlar işte yani retweet etmek çok kolay olabiliyor. Ben burada yorumları görmüyorum. Siz mikrofon açıp söyleyebilirsiniz bana eğer bir uyarı geldiyse Şevket. E, bu şi, işte bir şiddet görüntüsünün, tasvirinin retweet edilerek defalarca paylaşılması aslında şiddetin yerinden üretilmesine, normalleşmesine yol açıyor. Bir yandan da şiddetin pornografisi kavramından bahsetmek istiyorum. Medya yoluyla pazarlanması anlamına geliyor bir tüketim malzemesi olarak. Ee, i̇şte buna örnek Seda Sayan'ın işte canlı yana çıkardığı katille birlikte reytinglerin coşması da olabilir. Bir yandan burada işte e, örneklerini gördüğümüz haber başlıklarının işte tıkla daha fazlası işte öyle bir şey oldu ki bakın ne dedi alkollü bara gitti ve 3 nokta falan gibi İrem bir Efendim? katılımcımız değiştirilmesini rica ediyorum Tamam şuraya geleyim buradan anlatayım anlatacağım şeyi bir yandan da sosyal medyada hani hem normalleşmesine yol açıyor hem de ııı hissizleşme artık alışma ve her seferinde biraz daha fazla şiddet olduğunda ses çıkarılması yani işte polise 23 kere gitmiş ve destek alamamış bir kadının cinayeti i̇şte 23 kere gitti ve diye haber oluyor ama bir kere gitmiş cinayetler bir yer bulamamaya başlıyor ya da işte günlerce şiddet gördü falan ama her gün şiddet görenler artık hani haber olmak için gündeme gelmek için ve destek bulmak için daha fazla şiddet arayan bir toplum e, haline gelebiliyor. E, bununla ilgili olarak e, özellikle Emine Bulut cinayeti sonrası dönemde her zaman oluyor ama o dönem ondan sonraki iki hafta boyunca çok fazla insan sosyal medya üzerinden destek aradı. Çünkü Emine Bulut cinayetinin bir videosu yayınlanmıştı. Bu da çok fazla paylaşıldı, o şiddet de yeniden üretildi ve sonrasında bir kadın... Destek çağrısı yaptı sosyal medyadan ve şunu dedi, savcıya gitmiş ve savcı, ben bir şey yapamam, bu sosyal medyada hani bir şey olursa ancak bir şey yapabiliriz gibi. Bin kadar yorum vardı, biz de çok mentionlandık. Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü, deme takalım birçok insan hani o postu gördükçe destek olabileceğini düşündüğü insanları mentionladı. Yaklaşık 30 bin like vardı. İkinci günkü destek isteyen insanın 10.000 like'ı like vardı. Üçüncü, dördüncü günden sonra kadının isimleri bile akılda tutulamamaya başladı. Gibi gibi o hissizleşme artık ilgi göstermeme haline dönüşebiliyor. Siz neler yapabilirsiniz? Az önce dislike'dan şeyde burada önerilerimi önerilerimizi sunacağım dernek çalışmaları ile ilgili. Medya kuruluşlarından doğru haber yapmalarını talep edebilirsiniz siz de öncelikle kendi dilinizi dönüştürmeye yönelik hani kendinizden emin olabilirsiniz şiddet yeniden üretip üretmediğinize dair ee, sosyal medyada bunun yeniden üretilmesine tepki gösterebilirsiniz. Doğru, daha doğru bir tepki gösterme ya da haber yapma biçimini işaret edebilirsiniz. Bizim web sitemizde bulabileceğiniz doğru kelimeleri kullanmak kitabı medya çalışanlarına yönelik bir kitap ama sosyal medya için de geçerli. Örneğin neden maruz bırakılanın fotoğrafı yerine güçlendirici bir pankart görseli kullanılmalı? Neden işte e, hayatta kalana, işte, şiddete maruz bırakılana aidiyet yükleyen değil, faille ilişkilendiren bir söylem olmalı gibi gibi. Burada görsel arşiv sitesinin de fotoğrafını koydum. Yakın zamanda bir site açtık. Cinsel şiddet haberlerinde kullanılması için hak temelli görselleri ücretsiz olarak indirip kullanılabilen bir site. Sosyal medya postlarında da yine tepki gösterileceği zaman şiddeti yeniden üreten, şiddet görüntülerini paylaşan görseller yerine daha güçlendirici hak temelli görseller kullanılabilir. Son olarak da destek sisteminden biraz bahsedeceğim. csdestek.org bizim destek sistemi çalışmaları için açtığımız bir web site. Cinsel şiddete maruz bırakılan yetişkinlere yönelik bir site. Bu siteye girdiğinizde şu ana sayfayı görüyorsunuz. Güvenli ve hissetip hissetmediğinize dair sizi yönlendiren şeyler var ve başvurmak mı istiyorsunuz, sadece bilgi almak mı istiyorsunuz, öz yardım mı gibi... E, bilgileri buradan bulabilirsiniz. Bunu e, çevrenize de paylaşabilirsiniz. Bir yandan da İstanbul Birimler Haritası var. İstanbul'daki cinsel şiddet sonrası destek sistemi veren birimlerin e, hizmet ve e, iletişim bilgileri. E, burada da bir postumuzdan da örnek vermek istedim. Yine destek sistemiyle ilgili siz destek sistemlerini ikiye ayırırsak bireysel ve kurumsal olarak bu bahsettiklerim kurumsal destek sistemleri bireysel destek sistemi de Yakınımız, doktorumuz, psikoloğumuz, çevremizden herhangi biri olabilir. Siz de birinin destek sistemi olabilirsiniz. Sizinle şu maruz bırakıldığını paylaşan biriyle e, neler konuşabilirsiniz, neler söyleyebilirsiniz, neler söylemeye, söylememek gerekir gibi şeyleri de yine sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmalarımızda paylaşıyoruz. Umarım hiçbir şey unutmadım. Burada kaynaklardan da az önce bahsettiğim birkaç Site, kavram ve e, CŞMD'nin web sitelerine koydum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı bir sunumda. E, son olarak da Nurcihan Temur bizimle birlikte olacak. Kendisi feminist aktivist, işletme eğitiminin ardından kadın araştırmaları ve psikoloji bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Adana Kent Konseyi'nde program koordinatörlüğü, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde... Koordinatörlük yaptı ve yaklaşık 16 yıldır ulusal ve uluslararası programlarda toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve hak temelli izleme alanlarında çalışmakta. Birçok sivil toplum örgütünde de gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Sivil toplum örgütlerine ve özel sektöre yönelik atölye çalışmaları yapmıştır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin başka bir biçimi siber şiddet konulu test çalışmasını yürütmüş ve ardından konuyla ilgili rehberler ve eğitim modülleri geliştirmiştir. Şimdi de sözün Hocayan Temur'a veriyorum. Teşekkürler Salmi'le. Selamlar herkese. Merhabalar ben aslında biraz tamamlayıcı bir şekilde de yani sivil alanda neler oluyor hatta uluslararası alanda da ne oluyor o üzerinden gideceğim tam da İdil'in Yıldız'ın ve İrem'in bıraktığı yerden çünkü onların paylaştığı biraz daha kendi hem örgüt içerisinde yaşadıkları hem de yani aktivistler olarak neler yaptıkları üzerinden neler oluyor üzerinden gideyim sivil alanda Şimdi bu konu çok yeni biliyorsunuz yani dijital şiddetle mücadele konusu çok yeni ama günden güne de sivil alan dediğimiz yani iyi ki aktivistler var her vakit zaten her şeyin önünde giderler şöyle söyleyeyim dijital şiddet her zaman vardı internetin yaygın kullanımıyla birlikte ama çok farkında değildi. Yani kurumlar, kamu, işte ne derseniz ulusal mevzuat kısmı ya da uluslararası sözleşmeler çok bunun farkında değildi. Yani aktivistler bu anlamda iyi ki var dediğimiz mesele görünür olmaya başladılar ve aslında bu teknolojinin gelişmesiyle beraber bu her zaman olduğu gibi hukuk çok gerisinde gidiyor meselenin. İşte teknoloji şirketleri bile bu meseleyi yeni yeni algılıyorlar. Yaptıkları şeylerin nelere yol açacağı meselesini. Ama konuştuğumuz kadarıyla birkaç şey var. Denilmesi gereken nokta var. Bunların başında bir dil birliği yok. Yani biz mesela şu an dijital şiddet konusu üzerinden konuşuyoruz. Ama uluslararası aranada yani uluslararası örgütlerde hatta Türkiye'deki bazı çalışmalarda da bir dil birbirliğimiz şu an için yok. Olmaması da çok normal. Ben olması yönünde de bir şey söylemiyorum kesinlikle. Çünkü dil dediğimiz şey zamanla oturacak. Yani kavramlar da zamanla oturacak. Örnek vermek gerekirse Birleşmiş, Birleşmiş, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler çoğu raporunda siber şiddet diyor. sanal şiddet diyor. Son çıkardığı Kadına Yönelik Şiddet Özel Röportörü'nün raporunda da e, bit teknolojisi kullanılarak e, e, sanal şiddet diyor. Yani tam olarak mesela e, bir kavram birliği yok. Onun dışında Avrupa Konseyi'nde de sanal şiddet denilebiliyor, online şiddet deniyor, çevrim şiddet deniliyor, e, dijital şiddet deniliyor. Ama Türkiye'deki kullanıma baktığımız zaman e, biraz önce elinin sunumunda vardı. Ee, mesela Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği sanal şiddet diye kullanmıştı eskiden. Ee, i̇şte biz e, Kadın nobisi e, atölyelerinde çevrim içi sanal şiddet diye kullandık. Ama yaygın kullanımı biraz daha e, benim e, kendi e, bizim yaptığımız atölyelerde siber şiddet diye kullanıyorduk. Ama bir yaygın kullanımı dijital şiddete doğru kayıyor. O yüzden zamanla bu oturacak. İkincisi de var olan kavramların şöyle Cinsel şiddetle Mücadele Derneği'nin ve kaosun alana kattığı çok önemli bir şey vardır bir kavramlar sözlüğü işte biliyoruz ki bu programda da bu kavramlar çalışılacak ama kavramların çalışılacakken buna bir ikinci mağduriyet yaratmayacak şekilde çalışılması lazım bir örnek vermek gerekirse e, i̇ntikam pornosu diye bir alt türü vardır dijital şiddet. İntikam pornosu dediğimiz yani biz demiyoruz intikam pornosu ama yani ilişki sırasında rızaya dayalı ya da rıza dışı görüntülerin alınması genelde bunlar cinsel içerikli. E, ayrılırken ya da farklı süreçlerde bunun karşı tarafa tehdit olarak kullanılması ve bu çok yaygın. Şimdi intikam pornosu yani baktığım zaman terim olarak çok feminist bir terim olarak ve ikinci bir mağduriyet yaşadığı için şiddete maruz bırakılanı çok kullanılmadı ve biz onu görsel odaklı cinsel taciz yaygın kullanım olarak kullandık. Ama zamanla da oturacak. Hatta o yüzden var olan çevrilen kavramların da bu açıdan tek tek değerlendirilmesinde fayda var. Çok farklı kavramlar kullanmamız bizim için çok normal. Halen Birleşmiş Milletler ya da işte Avrupa Konseyi gibi büyük büyük örgütler bile ne diyeceğini bilemiyor. Diğer şey de en büyük sorunlardan yaşadığımız bir şey de sizin de sunularda bahsedildiği gibi bir normalize edilme hali var. Sanki her şey çok normal. Yaşanılan bir şiddet. Temel bir insan hakları ihlali. Yani biz daha çok ben toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet demekten e, yanayım. Çünkü e, Yıldız'ın dediği gibi aynı eşitsizlikler, yani çevrim dışı eşitsizlikler çevrim içine yansıyor. Ve bu eşitsizliklerden dolayı belli bir kesim daha çok zaten şiddete maruz bırakılıyor. O yüzden toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet dediğimiz e, mesele de e, çok bir umursamama hali oluyor. Bu bizde de var. Ama adı üstünde şiddet, yani etkileri panelinde konuşmuşsunuzdur. Çok ağır etkileri var ve bu etkileri birebir konuşsak, mesela öyle hepimizin farklı bir şiddete maruz bırakılma öyküsü burada çıkar ortaya. Hele ki aktivizlik, hele ki farklı kesimlerde bir mücadelemiz varsa daha fazla bu şiddete maruz kalıyoruz. Bu lafı da nereden? Ben bizim yaptığımız atölyelerde ya da işte en son. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin işte sen de bir ateş böceği yak kampanyasında bir test hazırlamıştık orada bir de rehber hazırladık. O testi bir 68 bin kişi doldurdu. Genelde de genç ağırlıklı doldurdu ve orada çıkan sonuçlarda çoğu yani büyük bir oranda demeyeyim oran çok büyük değil ama bir umursamama hali daha çok fazla. Yani umursamama hali nereden geliyor? Olay sanal ortamda gerçekleşiyor. Ama işte burada başlıyor iş, iş. Yani Yıldız'ın verdiği örnekler, mesela Yıldız'ın tepkisi, e, e, bunlara çok kendince çok doğru tanıdık. E, ama işte öyle bir şeyle karşılaştığımız zaman DM'den gelen bir cinsel içerikli mesaj, bir kendimiz bir çaresiz şiddetme haliyle yüzleşebiliyoruz ve ne yapacağımızı da etmiyor biliyoruz. Bu umursamama hali aslında için altı okumasını da yapmamız gerekiyor bizim sivil alanda olan aktivistler olarak. Ve bununla ilgili de ne yapacağız? Bir de umursamama halinin yanında bir de işte şiddeti normalize etme var sanal, e, dijital, işte siber şiddet ne dersek diyelim bir normalize ettirme hali var şöyle bir örnek vereyim e, Hatta bu olay İsviçre'de yaşanıyor İsviçre'de ya da Norveç'teydi o bilindiğimiz e, hep örnek verilen ülkelerin bir tanesinde kadın bir parlamenter e, o, onun e, oğlunun fotoğrafı atılıyor yani diyor ki e, şey yapan e, dijital şiddeti e, uygulayan fail diyor ki ben senin oğlunun e, okul adresini biliyorum yapacağımı da biliyorum diye bir tane Facebook'tan bir, ya da Twitter'dan bir mesaj atıyor. Bunun üzerine parlamenter direkt oranın polis merkezine giderek e, şikayet başvurusunda bulunuyor. O şikayet başvurusunda bulunduğu zaman karşılaştığı sonuç şöyle bir şey. Ya siz zaten parlamentersin siyasetçisiniz bunlara alışın. Yani bu normalize edilme hali bizden taraf değil. Kurumlarda böyle bir normalize edilme hali maalesef var. Hele ki olay sanalda gerçekleşiyorsa. Sanılıyor ki o sanaldaki olay fiziksel yani direkt çevrim dışı hayatı yansımayacak, yansıyor. Biz bunun bütün örneklerini görüyoruz. Çok ağır şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. Böyle bir normalize edilmeyle de mücadele ediyoruz. Hiçbir normal bir şey yok ortada. Hiç şiddet var çünkü. Daha çok şöyle de bir şey var. Kimseye anlatmama hali oluyor bir de. Biz hep toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti konuşurken Kimseye anlatmayız deriz şiddete maruz bırakılan kişi. Bunun da kendince sebepleri vardır. Çünkü şiddeti paylaşırsa kimsenin inanmayacağını düşünür, nereye başvuracağını bilemez, başvursa bile o mekanizmalara güvenmez gibi bir sürü nedenleri var. Şimdi dönelim dijital şiddete, bu daha fazla. Dijital şiddete maruz bırakılan bir kişi başvurduğu zaman bunun nerelere gideceği konusunda ve inanılmayacağı konusunda ve kanıt toplama konusunda daha az bir şey olduğu için gid gidde bu bu da zorlaşıyor. Bu de, mücadele alanlarımızdan bir tanesi de bu. Yani bir normalize edilmesi, iki umursanmaması. Peki eee ki işte maruz kaldık. Bu kimseye anlatamam haliyle ilgili nasıl mücadele edeceğiz gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Bir de sivil alanda sivil alandık bütün sivil toplum örgütleri ya da işte biz de yani ayrımcılık üzerine düşündüğümüz zaman dijital şiddeti kesişimsel ayrımcılık dediğimiz mesele daha çok ayyuka çıkmış durumda oluyor yani şimdi hep şeyle karşılaşırız işte bir şey mücadelesini toplumsal cinsiyete dayalı İstanbul Sözleşme'deki mücadele de şey üzerinden görürüz. Evet yani kadınlar LGBT'ler daha fazla şiddete maruz kalıyor. Ee, şöyle derler, yani erkekler miyim de işte cis hetero erkekler de şiddet görüyor. Şimdi e, dijital şiddette de aynı şekilde karşılaşıyoruz. Biz yaptığımız atölyelerde ya da karma yapılan atölyelerde e, cis hetero erkekler de şiddete maruz kalıyor. Evet, yani sanal ortam zaten e, bu şeyi ortamı sağlıyor. Ama iyi ki araştırmalar var. Biz biliyoruz ki belli bir oranda işte kadın ve LGBT'lerin yaşadığı şiddet o kadar katmerli ve kat kat ki. Yani yani bununla boy ölçülemez, kıyaslanacak bir şey yok orada. Ve kes, kesişimsel ayrımcılık dediğimiz meselede de önüne bir ek geldiğinde, mesela siyasetçiler, LGBT bir siyasetçinin yaşadığı şiddetle, e, yani bir başkası kıyaslanamaz. Onun attığı bir tweetin e, başına altına yazılanlarla başka siyasetçilerin altına yazılanlar arasında dünya kadar fark var. Hepsinin defter söylemi içeriyor hepsi siber tacizi içeriyor, hatta stoklamayı içeriyor, işte bir sürü farklı şeyleri içeriyor ve işte bu siyasetçilerin başına gelen, özellikle Türkiye'de kadın siyasetçilerin başına gelen en önemli şeylerden bir tanesi de aslında mob saldırıları dediğimiz toplu yorumlar, işte troll saldırıları, mob belki şirket sonra şirketler zaman kalırsa gülüm mob saldırıları konusunda en fazla o. Yani bizim gözlemlediğimiz, özellikle kadın siyasetçilerin yani bekleyen yıldızın anlattığı da o. Yani ya da işte İrem'in söylediği gibi bir hashtag atsınlar da bekleyen bir şey var orada. Mesela İstanbul Sözleşmesi yaşatır meselesinde de o hashtag'i kurduğunuz zaman altına direkt yorumlar hazır. Hepiniz yok olsanız, hepiniz geberseniz falan gibi cümlelerle karşılaşılabiliyor. Bunun için de aktivistler açık hedef haline gelebiliyor. Yani açık aktivist olarak, açık kimlikle yaşıyorsak, aktivistiz işte bu alanda çalışıyoruz, üzerine atıyorsak zaten açık hedef haline geliyoruz ve dünyada da bu böyle mesela bununla ilgili de araştırmalar var. Yani insan hakları aktivistler insan hakları savunucularının daha fazla dijital şiddete maruz bırakıldığı konusunda bir şey var. Peki ne olacak meselesinde diğer mesele de mesela görünür olma hali yani görünür kim görünürse o siber dijital şiddete daha çok maruz kalıyor. Yani online ortamdan da bir anlamda da çekilmemiz isteniyor. Ama biz diyoruz ki bu online ortamlar, bu çevrimiçi ortamlar beni özgürleştirmeli. Ben bu alanda varlığımı göstermeliyim. Bir LGBT örgütü ya da işte işte çalışan herhangi bir örgütün varlık sebebinin bir tanesi de kendini duyurmak, kampanyalarını duyurmak ve bu alanda yer almak. Benim en özgürleştirici alan bana nasıl bir tehdit? şeklinde karşıma dönebiliyor ama bu çok yıldırıcı olabiliyor ve can sıkıcı sonuçlarla da e, o karşılaşabiliyoruz ile anlattığı örnekler gibi de çok daha işte ağır örnekleri de hepimiz biliyoruz maalesef diğer şeyde yaşadığımız sivil alanda şimdi sosyal medya saldırılarımızın yanında bir de web sitelerimizin saldırıları var işte video saldırılarına maruz bırakıyoruz bu DDoS saldırılarını belki zaman kalırsa gene ben teknik olarak söylemeyeyim e, işte e, dijital Güvenlik çalışmıyorum çünkü şey e, Dido saldırılarında da işte web sitesinin çökertilmesi gibi bir şey e, desem yanlış bir şey söylememiş olurum Umarım yani belli derneklerin böyle ki işte görünür olduk orada bir mesela şey kaosun başına gelmişti Onur haftası zamanında Onur haftası ile ilgili İstanbul dayanışmanın da çökertilmişti Dido saldırılarında web sitelerinin çökertilmesi yani bu demek oluyor ki işte gerçekten hani Twitter'da bir rahat bırakmama, web sayfalarımızda bu tamamen o özgürleştirici alanlardan çekilmek gibi bir şey. Ama biz mücadeleyi onun üzerinden kurmuyoruz tabii ki. Nasıl daha güçleniriz, daha neler yapabiliriz ve kendimizi daha nasıl güvende hissederiz ve aktivistliğimize devam ederiz yönünden bakıyoruz. Diğer şey de e, sivil alanda yapılması gereken işte gülümdedip araştırmalar işte komda araştırmalar başlıyor ve Türkiye'de gerçekten bu alanda e, zaten kadın ve LGBT örgütleri bu alanda zaten çalışıyorlar. Dijital şiddet dediğimiz mesele çoğu kişinin daha gündemine girmeden... Zaten bu alanda şiddet çalışan özellikle örgütün gündemindeydi. Çünkü şiddetin şekil değiştirdiğini biliyoruz biz. Yani şekil değiştirdi ve, ve gelen telefonlarda, mesela dün ben mor Halkım Kadın Dayanışma ile bir atölyedeydim. Onların da 7-24 çalışan bir danışma hatları var. Şiddetin şekil değiştirdiği ve son dönemlerde alınan vakaların çoğunun dijital şiddet olduğu, biliniyor. Danışma merkezi olanlarda şöyle bir şekilde değiştiriyor. Artık kadın cinayetlerinin sebeplerinden bir tanesi bir Facebook sayfası açılması olabiliyor. Rize'de bir örnek vardı. Rize'de ben bu arada kaç dakika oldu Nilay söyleyebilir misin? Çünkü başladığımda saate bakmadım. Biraz daha vaktiniz var. 14 dakika İyi, oldu. Evet. Beş, tamam 2-3 dakikada hemen toparlayayım o zaman. Yani vizede bir e, sokak ortasında bir kadın cinayetinde mesela boşanmış e, e, tırmak içinde adam ondan sonra o öldürme sebebi olarak şeyi söylüyor. Yani bir Facebook hesabı açtı gibi. O yüzden şekil değiştiriyor. Peki ne yapacağız? Yani, e, öncelikle mesela Tibet'in yaptığı gibi bu alanda farklı çalışmaların çok yönlü ilerlemesi gerekiyor. E, yani farklılaşması, bununla ilgili farkındalık otoriyelerinin düzenlenmesi. Tabii hep biz kendimizi e, zaten dur durmadan farkındalığımızı geliştirmek dışında da e, yapabileceklerimiz var tabii ki. E, ama yapılan çalışmalar bu ama halinin şeyi gösteriyor. Bir erkeklik çalışmalarının da artması gerekiyor. Yani çünkü umursamayan tarafın çoğu gene e, cis erkekler. Cis erkekler bu meseleyi hiç umursamıyor mesela. O yüzden o erkeklik çalışmasının artması lazım. E, diğer şeyde sahip çıkacağımız şeylerden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi. Bizim dijital şiddetle mücadele alanında çok önemli bir sözleşmeydi. Hatta mesela Türk e, Avrupa'daki bütün feminist örgütlenmeler ve LGBT örgütlenmeleri e, diyorlar ki ülkelere İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayan ülkelere imza çağrısı yapıyor ki dijital şiddetle mücadele edin diye. Maalesef bu süreçte biz bu sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Ama kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlenmesi, sözleşmesi var. Orada bile tanımlar artık teknolojik olarak geliştiriliyor. Ve biz aslında şeyi de düşünmemiz gerekiyor sivil alan olarak. Teknoloji şirketlerinin hiçbir sorumluluğu yok. Teknoloji şirketleri ne yapacak? Biz tamam yaparız, farkındalık atölyeleri yaparız, bir sürü atölye yaparız falan ama teknoloji şirketleri ne yapacak? E, bunu da düşünmemiz gerek. Çok sağ olun. E, öncelikle katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği adına bu güzel sunumları yaptıkları ve bizleri aydınlattıkları için e, konuşmacılarımıza ve Katılımcılarımıza, pazar günlerine ayırıp gelen katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. İki webinar daha yapacağız. Bir tanesi Nisan ayı sonunda olacak, diğeri Mayıs ayında olacak. E, Nisan sonunda yapacağımız webinar e, dijital platformların dijital şiddetle e, nasıl başa çıktıkları üzerine olacak. E, Mayıs ayında yapacağımız da dijital güvenlik e, üzerine bir atölye e, olacak. Ee, yine başta da belirttiğim gibi 2 Mayıs'ta bir e, kavramlar sözlüğü yaratabilmek için dijital şiddetle ilgili bir wiki maraton yapacağız. Sizleri oraya da bekliyoruz. e, e bilgilendireceğiz. E, ben çok teşekkür ederim herkese. Şevket eklemek istediğim bir şey var mı? Ben yine Şevket'e bir şekilde topu attım kapatırken. <gülüyor> Duyuyor mu acaba? Duymuyor sanırım. Peki. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki webinerde. hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.